Sevginin Annesi kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün sizlere bambaşka bir tarifle geldim. Altın damlacıklı armutlu pasta yapacağız. Özellikle üzerindeki altın damlacıkların nasıl oluştuğuna inanamayacaksınız. Yapımı maalesef kolay değil ama sizin de yabancı pastalara ilginiz varsa bu tarifin mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle kremamızın muhallebisini hazırlamakla başlayalım. Bir tencerenin içine 2,5 su bardağı sütü koyalım. Ardından şeker ekleyelim. Ardından nişastasını ekleyelim. Ve ocağın altını açmadan karıştıralım. Daha sonra ocağımızın altını açıp kaynayana kadar pişirelim. Kaynadıktan sonra genişçe bir borcama alalım ve üzerini bir kuşetle örtüp buzdolabına soğuması için kaldıralım. Hamurumuzu hazırlayalım. Öncelikle bir kabın içerisine margarin alalım. Üzerine şekeri ekleyelim. Sırasıyla yumurta, un, bir çimdik tuz, yarım paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ekleyerek güzelce hamurumuzu yoğuralım. Yağlı kağıt yerleştirmiş olduğumuz kelepçeli kalıbımıza hamurumuzu alalım ve güzelce elimizle bastırarak tabanına yayalım. Daha sonra kenarlarına bastırarak yayalım. Kenarlarının daha düzgün olması için bir bıçak yardımıyla güzelce kenarlarını düzeltelim. Kenarlarını da içine alalım ve bastıralım. Hamurumuzun çok kabarmasını istemediğimiz için çatalla delikler açıyoruz. Daha sonra az şekerli suda haşlamış olduğumuz armutları, ikiye bölmüş olduğumuz armutlarımızı yerleştiriyoruz. Kremamızın geri kalan kısmını hazırlayalım. Tuz dolabına soğumaya bıraktığımız kremamızı Derince bir kabın içerisine alalım. Daha sonra mikser yardımıyla bir güzelce çırpalım. Bir bütün yumurta ekleyelim. Daha sonra 2 adet yumurtanın sarısını ekleyelim ve beyazlarını ayıralım. Beyazlarını üzerindeki köpüğü yapmak için kullanacağız. Tekrar çırpalım. Limon suyumuzu ekleyelim. Limon kabuğu rendi, rendemizi ekleyelim. Şekerli vanilini ekleyelim. Ve tekrar çırpalım. Güzel oğudumuzu ekleyip tekrar çırpalım. En son yağımızı ekleyip çırpalım. Kremamız hazır. Çırpmış olduğumuz kremamızı pastamızın üzerine dökelim ve güzelce spatula ile yayalım. 150 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirelim. Pastamın çıkmasına 15 dakika kala pastamın üzerine süreceğimiz köpüğü hazırlayalım. Yumurta akını ve şekeri bir kabın içine ekliyorum ve köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Mikseri bu şekilde kaldırdığımda eğer dökülmüyorsa köpüğüm olmuş demektir. Daha sonra fırından çıkarmış olduğum pastamın üzerine köpüğümü sürüyorum. Güzelce her tarafına yaydıktan sonra üzeri kızarana kadar tekrar pişirmek için fırına sürüyoruz. Üzeri kızardıktan sonra fırından alıyoruz ve hiç kımıldatmadan tezgahta soğumasını bekliyoruz. İyice soğuduktan sonra buzdolabına bir gece dinlendirmek için bekletiyoruz. Bir gece dinlenen pastamız servise hazır. Üzerindeki altın damlacıkları kek soğudukça kendisi oluşuyor. Eğer sizde cheesecake tarzı şeyleri yemeyi seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı,